Hepsiyete göre, yaşa göre, döneme göre bu işin eğitimcilerin falan bildiği bile çalışılmış bir formülü var mı? Özellikle eski köylerden gelen adetler bize bu konuda <gülüyor> ne Ne söylüyor hocam? Var. Ebeveynlik hakkında konuşmaktan, düşünmekten ve okumaktan kimsenin ebeveynlik yapmaya zamanı yok. Bence... kadar kitap var, çocuk, ki, çocuk arkada Bir dur bakayım ben ebeveynlik hakkında okuyorum diye çocuğumuzla ilişki kurmuyoruz. Yani ebeveynlik kaygısı... Dediğim şey çağın salgını. Şimdi bu çok kötü bir şey değil mi? Bir çocuğumuz var ve onu olduğu haliyle sevmiyor. Onu ya psikolog düzeltsin istiyoruz, ya öğretmen düzelsin. Şimdi düşünsenize yani siz her gün bu niye eksik dediğiniz, neleri yapamıyor dediğiniz bir canlı varlık var ve siz onu hayata getirdiniz. Onun bundan sonraki hayatında kendiyle ilgili değerlilik duygusunu verecek olan kişi de sizsiniz. Garip çocuğa, ya bak ben öyle düşünmemiştim, hata yapmışım, özür dilerim, bak burada hatta açtım falan diyebilmek. Çocuğun gözünde bir karizma yapıyor abi. Her yaşta farklı davranıyorduk, özür dilemek için liseye gelmesini beklemeyin. Özür her yaşta iyi bir şey. Bir de Çocuğumuza bir hata yaptığını biz ya da o, ne öğrendik sorusu çok güzel bir şeydir. Abi şimdi Allah kabul etsin biz üç tane çocuk büyüttük. Yani büyüttük derken de böyle öyle tuhaf geliyor ki bu söylerken. Aslında bir kar kafamı çevirdiğimde bunlar 2-3 yaş attılar yani. Biraz kendi kendilerine. Tabi annelerine sorarsan kesinlikle durum böyle değil o biraz daha fazla yoğun uğraşıyor ama. Baltayı çok taşa vurmuşuz yani şimdiden geri dönüp bakınca öyle gözüküyor. Çünkü birincisi bizimkilerin sıralaması kız oğlan kız şeklinde. Ee, ve yani kız çocukların zaten genelde farklı bir tavırları, erkeklerin farklı bir tavırları var. Bir de günden güne olmasa da seneden seneye, yaştan yaşa ve dönemden döneme değişen bir şeyler var. Bebeklik dönemi bence babanın çok aciz olduğu bir dönem. Yani sadece orada anneyi koruyup, kollayıp ona destek olmak belki en önemli iş olabilir gibi geliyor. Ama çocuk biraz büyüdüğünde erkek, kız, çocuk arasında çok fark görmüyorum ama babaya çok bakıyor Mesela o dönemde bir anne baba tavranışı farkı sanki değişmeli gibi. Ergenlik dönemi ayrı bir facia. Yani orayı az ya da çok hasarla herkes bir şekilde geçiriyor. Sonra çocuk artık kendi hayatıyla ilgili söz söylemeye başladığında ananın da babanın da buna bir hazırlığı yok, zang diye böyle bir kalıyorlar falan. Yani çok hızlı dönem değiştiren bir hikaye çocuk büyütme dediğimiz ya da çocuğun yetişmesine şahit olmak dediğimiz şey. Cinsiyete göre, yaşa göre, döneme göre bu işin hani eğitimcilerin falan bildiği böyle çalışılmış bir formülü var mı? Özellikle Eski köylerden gelen adetler bize bu konuda ne hocam. Gibi. Bir düşünün. Yani bu konuyu biraz konuşalım isterim. Çünkü ben şu anda geri dönsem muhtemelen aynısını yapmazdım herhalde. Hani şu anda çok şükür hepsi iyiler. Yani bunun adamı şikayetim yok ama hani ben bazı yerde performansımı beğenmiyorum. Bu konuda acık biliyorum biz ebeveynler çok izliyorlar. Belki onlara faydalı bir iki mevzu çıkar diye düşünüyorum. Şimdi ben oradaki en büyük hatayı ebeveynlikte bir yol belirleyip, Eğitimciye inanmak olabilir, bir psikoloğa inanmak olabilir, bir dini öndere inanmak olabilir. Her neyse, bir şeye inanıp, çocuğun bireyselliğini yok sayıp, evet doğru ebeveynlik budur. Algoritması evet. böyle. Ne yapacağım? Nelere evet diyeceğim hocam, belli, tam nelere bu, hayır diyeceğim Hocam belli. tam bu bak, konfor alanı dediğimiz şeyin e, garanti formülü onu söyleyeyim. Böyle bir şeyiniz varsa hızla terk edin. Bir, bir yanlış yapıyor olma ihtimaliniz evet. yüksek yani. Hayat böyle bir şey değil. Değil. değil. Her şeyden önce... Her ebeveynlik o anne baba ve çocuk arasında yeniden inşa edilen, onlarla şekillenen, onların kişiliğinden, yaşama bakışlarından bağımsız olamayacak bir şey. Çünkü neslin devamı açısından biz bir kültür aktarıyoruz. Kendi kültürel aktarımımızın sağlıklı olabilmesi için de bana ait kültürel DNA'mdan, kodlarımdan da bir şeyin geçiyor olması lazım. Yoksa başka bir kod ona geçiyor. E o da bir makine değil sonuçta bu kodların da çoğunu. Reddediyor. Hani bu şeyle ya biz bunu hamileyken sürekli Mozart dinledik. Şimdi Ankara'nın bağlarıyla oyun oynuyor diye bir espri geziyor ya sürekli. Aslında dün, çok sağ ol. Dün böyle bir espri canlı olarak yaşadık. Bütün anne babası rock, caz evet. falan dinleyen bir çocuk geldi burada. Erik Dalı vari bir şey. Ne olduğunu da tam bilmiyorum ama böyle oynuyor oynuyor ya. evde onları söylüyordu da. Çünkü... böyle kâbis gibi bakıyor. <gülüyor> Valla ne yaparsak yapalım. Üzerimizden atamayacağımız bir şey var. Yani bize miras kalmış. Bizim de miras bırakacağımız bir şey var. Bir, buna kavga etmenin gereği yok. Buna çocuğu çakılı bırakmanın da elbette ki gereği yok. O yüzden şunu bilelim, her çocuk doğduğunda yeni bir ebeveynlik icat ediliyor aslında. Ve artı her döneminde de aslında. Her dönem. Belki bu arada da çocuğun sevişinde. her yaşında da yeni bir ebeveynlik icat ediliyor. Önce keşfe açık olalım. Aa bak, bu keşif. Yani çocuğu keşfe değer bir birey olarak görebilmek galiba. Evet. Anaklar bu. Ben mesela şeyi çok net söyleyebilirim. Hani üç tane bebek elinden geçmiş bir baba olarak birinci bebeğin tecrübesi asla ikinci bebekte ve o iki bebeğin tecrübesi de üçüncü bebekte hiçbir işe yaramıyor. Bambaşka karakterler. Çünkü birinci bebeğin zaten farklıydı. Orada başka bir Sinan vardı. Onun onun arasında da başka bir ilişki vardı. Çünkü insan ilişkiyle var olan bir varlık. Ve dönüşüyor. Dönüşüyor. Yani o yüzden temelinde ilişki olan bir şeyden bahsediyoruz. Temelinde ilişki olan, temelinde ilişki olan ilişki diye tuhaf bir kelime olacak ama mecliden kullanacak ama. Temelinde ilişki olan, şey. olan ilişkiler kuruyorsak öncelikle açık olacağız. Galiba oradaki birinci kavram açıklık. Açık ve işte merak. <gülüyor> yani, merak yayın olarak. Tabii ya. Çocuğumuz değil mi dünyanın en güzel varlığı yani o en güzel varlığa dair meraklı gözlerle baksak çok yol var zaten. Bize kadim kültürlerden aktarılan bir sürü şey var. Bu çağda dinleyebileceğimiz bir sürü insan var hiçbir şey dinlemese bizi dinleyebilirler. Bir sürü şey varken bunları öğrenelim ama kendimize uyduralım. Çocuğumuza uyduralım bir taraftan. Ya ben mesela bana soru sormalar ya da sana sormaları, soru sormalarından çocuklarına sormalarını tavsiye Kesin. ediyorum insanlara. Yani orada var esas mevzu. Ben ne bileyim senin çocuğun ne? Yani akşam yemeği için ne yiyeyim gibi bir soru. Adama diyorsun ki fıstık ezmesi <gülüyor> ya fıstık alerjisinde ölüyor adam. Öyle. Bilmiyorsun ki sen ölemen alerjik mi? olduğunu. Ya biraz o işte çocukla, kaosla dans etmek diye bir tabir var abi bizim. Mesela psikolojik danışmanlıkta, psikolojide, koçlukta. Yoksa ustalıkta yani o öğrenen kişinin ya da bilgi almak isteyen kişinin anlık durumunu tespit edip ona göre doğru soruyu sormak, doğru yaklaşımı sunmak gibi. Yoksa efendim kağıda yazılı prosedürü sırayla takip edince o kişiye yardımcı evet. olmuş olmuyorsun. Ya, ebeveynlik de böyle. Tam galiba. öyle. Ebeveynlik hakkında konuşmaktan, düşünmekten ve okumaktan kimsenin ebeveynlik yapmaya zamanı yok. Bu Bence, kadar kitap var çocuk ki, arkada peçe. Tamam. Bir dur bakayım ben... Tamam. Ebeveynlik hakkında okuyorum diye çocuğumuzla ilişki kurmuyoruz. O yüzden bir kere şu ebeveynlik hakkında ya da çocuklar hakkında konuşmayı bırakıp çocuklarla konuşmaya başlasak benim şöyle bir iddiam var. Bugün tam manşet gününde. Tabii tabii. Var. Çocuklar hakkında konuşmaya ayırdığımız zamanın yarısını çocuklarımızla konuşmaya ayırırsak çocuklarımız hakkında konuşmamız gereken konu oranı en azından yarı yarıya azalacak. Vay be. Formül bu artık. Nasıl yazarız bunu bilmiyorum. Ben bu cümleyi yani. dışarıda söyleyemem ama videoyu referans <gülüyor> gösterebilirim. Oldu. Çünkü, ama anlaşılır bir formül evet, gerçekten. Çünkü ilişki kurmak zor. Bir taraftan bir ilkeye inandık ve çok işe yarıyor. Yani çocuğumuzla küçük yaşlardayken ona bir şeyler okumak, hem bizim sesimizi duyması, bizimle yakın ilişki kurması çok önemli. E lise çağına gelmişse de artık biz masal okumayalım biz abi. Çocukların anaokuluna başlarken, ilkokula, ortaokula, liseye, üniversiteye başlarken uyum sorunu denen bir şey var ya, emin ol bu uyum sorunlarının büyük çoğunluğu çocuktan değil, ebeveyn uyum sağlayamıyor. Yani çocuğunun henüz üniversiteye geçtiğinden habersiz olduğu için üniversitenin kayıt kabul masasının önünde ebeveyn görüyoruz. Ya onu biraz ilkokul, ortaokulda yapacaktık sanki ya. Artık orada yapmayalım yani. Abi üniversite tanıtım günlerinde neler görüyoruz. Evet. Koca çocuk babasından uzun mesela, annesinden uzun, cüsseli. Evet. Çocuğa bir soru söylüyorum. Zart oradan bir cevap veriyor. Şimdi tak bunu istiyor, hadi diyorum, bir dakika çocuk burada, en son onları mesela ben bir çay kahve gönderiyorum asistanlarla. Çocukla iki dakika oturup konuşuyorum, ben üç tane, dört tane öğrenciyi Ankara'dayken tıp fakültesinden vazgeçirdim mesela. Bu hayatımda en büyük başarısıdır. Çünkü çocuk onlar gelince ben aslında konservatuar falan konuşturmuyorlar çocuğu. Bir formül olarak demin de diye merak şefkat bir başka formül olarak benim aklıma şu geliyor sanki. Başlangıçtan beri hep böyle basit algoritmalarla ezberlerle işte bir yöntemi takip ederek çocuğa hükmetmeye ve onu büyütmeye çalışanlar kriz dönemlerinde büyük zorluk yaşıyorlar. Mesela kesin, ergenlik döneminde tabii. ya da işte belki evleneceği zaman. Çocuk, çalışmadığı kesin. yerden geliyor çünkü tabii. her çocuğun ergenliği de başka. Çalışmadığı yerden geldiği için de işte böyle ışık görmüş, tavşan gibi. Erken gibi mesela çocuğa sırf keşif için yani bakalım bu ne yapıyor diye baktığında çocuğun mesela ergenliği bile eğlenceli evet. hale gelebiliyor. Onunla hemhal olabiliyorsun. Aslında bu biraz, bu verdiğimiz tavsiyeler çocuğun hani dördüz yetişmesinden ziyade ebeveynin hayatını kolaylaştırmak için önemli bir şey. Onunla takın, onunla dediğim gibi onun hakkında araştırmaya uğraşma, onunla araştır. Böylece kriz dönemlerindeki başarı artıyor. Yani hayatın içerisinde de biz öyle değil miyiz abi? Böyle hani her şeyi deneyen tipler kriz durumundan daha kolay çıkıyor ya, ama biraz sabah 9, akşam 5 takılan adam işte bir covid oldu mu böyle bir anda sudan çıkıp Tabii. balığa dönüyor. Ne yapacağını bilmiyor. Biraz öyle. Peki okul öncesi senin uzmanlaştığın alan. Yani orada çok iyisin. Mesela işte birçok çocuğu okula bırakırken anne feryatları işte gitme beni bırakmalar şunlar mı? Mesela... Orada muhakkak annelere falan bir tavsiye veriyorsunuz. Ama benim mesela gördüğüm şöyle bir şey var. Çocuk eğer bir çocuk annesinin arkasından babasının arkasından çok ağlıyorsa, anneyi babayı bir kenara çektiğinde biz çocuk kamplarında gördük onu. Anne babanın çocuktan ayrılma anksiyetesi evet. var ve bu çocuğa ayrılma Sen de aynı şeyi musun? Kesinlikle. Yani çocukların işte güvenli bağlanma gibi pozitif psikolojiye dair bir sürü şey var ya, kavram var ya. Şimdi ben yeni nesil ebeveynlikte şöyle bir şey görüyorum Sinan. Şimdi Köyde bir çocuğa, bir baba örneğin çok yakınsa, hani çok orada beklenmedik bir davranıştır ya, o her defasında böyle özür diler gibi şunu yapar. Ya işte niye sen kucağında kahveye getiriyorsun bu çocuğu? Kardeşim Osman hiç yakışıyor mu sana diye baktığın zaman, ya ben çok düşkünüm buna der. Yani onun olmaması gereken bir şey olduğunu ama olabilir. insani de bir şey, zaafı olduğunu bilir. O orada bir zaaf olduğunun farkında. Yeni nesilde ne var? Bunu o kadar güzel entelektüelize ediyor ki, yani şunu Yapıyorum, diyemiyor, ya, ayrışamıyorum kadar. diyemediği için onun işte güvenli bağlanmadan giriyor, kendini iyi hissetmesi, ağlarsa şu olur. Kaygısına entelektüel gerekçeler oluşturuyor. Hani kaygısını entelektüel gerekçe oluşturmakla uğraşacağı zamanı kaygısını aşmakla ilgili geçirse zaten o çocuk çok daha rahat ayrılacak. Kendi oluşturduğu argümanı kendi tabii ondan sonra. Kendi kaygısının mahkumu haline geliyor. Yani ebeveynli kaygısı... Dediğim şey çağın salgını. ebeveynlik. ya yeterince iyi yapamıyorsam ebeveynliği. Ya gerçekten doğrusunu yapamıyorsam. Bunu düşünüyorsanız büyük ihtimalle yanlış yapacaksınız. Yanlış yapmaktasınız zaten. Ve zaten kuvvetle muhtemel yanlış yapmaktasınız. Çünkü buna dair okumakla geçirdiğiniz zamanda çocuğunuz yalnız. Kesinlikle öyle. Ya da kara kara düşünüp enerjini tüh lan iyi yapamıyorum'a e, evet. harcamak o çocuğun vaktinden ve Vaktinde. çalıyor zaten. Ve daha kötü şu. İnsan her yaşında bütün bir varlıktır. Yeni doğmuş çocuk da 100 yaşındaysa bütün bir varlık. Ama biz bu ebeveynlik biçimi ve eğitim biçimi onu eksik bir varlık diye tanımlıyoruz. O eksik bir varlık ben onu tamamlayacak kişiyim. Ortaçağ Avrupası'nda yapılan tablolarda da var mesela çocukları hep böyle erişkin kıyafetleriyle çiziyorlar. Çünkü o zaman çocuk olmak ayıp bir şey. Evet. Onlar aslında tam büyümemiş yetişkinler. Hep öyle giydiriyorlar, öyle muamele ediyorlar. Çocuklar sinir bozucu bir şekilde böyle işte partide sosyal ortamda fa erişkinler gibi tokalaşıp bilmem ne yapmak zorunda kalıyorlar. Bu hastalık yeni bir şey değil. Yani insanın aslında o zamanlar biraz daha dürüstmüş tablolara evet. yansımış. Şimdi içten içe böyle bir utanıyoruz gibi bir eksik görüyoruz gibi onları sürekli bir yere getirilmesi gereken bir şeymiş gibi. Tabii tabii işte. Oldukları hali bizi Oldukları haliyle yetinmiyoruz. Oldukları halini sevmiyoruz. Şimdi bu çok kötü bir şey diyeyim bir çocuğumuz var ve onu olduğu haliyle sevmiyoruz. Onu ya psikolog düzelsin istiyoruz ya öğretmen düzelsin. Şimdi düşünsenize yani siz her gün bu niye eksik dediğiniz, neleri yapamıyor dediğiniz bir canlı varlık var ve siz onu hayata getirdiniz. Onun bundan sonraki hayatında kendiyle ilgili değerlilik duygusunu verecek olan kişi de sizsiniz. Ve siz her gün ona diyorsunuz ki senin eksik tarafların var. Şimdi psikoloğa gideceğiz, şimdi spora gideceğiz, şimdi sanat hocasına gideceğiz. Senin eksiklerini tamamlayacağız. O zaman ne olur Burada aslında olgunlaşmamış olan çocuk değil. Olgunlaşmamış olan ebeveyn. Ve onların oluşturduğu sistem. Sistem ve çağın büyük krizini söyleyeyim. Olgunlaşmamış ebeveynlerin narsistik çocukları geliyor. Ve onların yaşayacağı büyük narsistik kırılmalar. Hani küçücük öğretmen söz vermemiş bugün. Çocuğum çok kırıldı ne biliyor musunuz? Büyük bir narsist yaratıyorsunuz şu anda. Evet. Ve asıl narsist kırılmayı yaşayan sizsiniz. Çünkü kendi uzantınız gibi gördüğünüz çocuğu eksik görüyorsunuz aslında. O yüzden önce şu kendi narsizmimize bir bakalım. Zaten narsizm dediğimiz şey de bu arada ben de onu böyle kendini beğenmiştik zannederdim ama bakınca yetersizlik yetersizlik vitrinin onu kapatmak için uğraştığımız bir şey. Maalesef. O yüzden çocuğumuz üzerinden kendi yetersizlik duygumuzda savaşımı bırakalım. İyisiyle kötüsüyle. Benim genel hayat hakkında hep söylediğim bir şey var. Yani kendinizi şikayet ederken yakaladığınızda kendinize bir ceza verin ya da işte oradan bir yol değiştirin. Çünkü şikayet insanın gayret etmesine bir şey yapmasına en büyük engeldir. Cesaret gösteremez şikayet eden diye çocuğumuzdan şikayet ettiğimiz her anı aslında da böyle değerlendirebiliriz. Şimdi eğitim bize ne diyor? Sen çocuğun şu su eksik, bu su eksik. Devam oraya yumduruz. Hep konuşuyoruz bunu. Ve biz de gayri ihtiyari sistem böyle olunca ya mesela çok konuşuyor Yani çok çok çok yaramaz, çok bilmem ne. Şimdi bütün bu cümleleri kuruyoruz. Benim için aynısı yıllarca yapıldı. Bütün hocalar da ki çok konuşuyor. Şimdi aynı hocalar diyor ki ne güzel konuşuyor. Yani aynı şeyi bir başka şeye dönüştürebileceğimizi fark edinize. O çocukta şikayet ettiğimiz şey ya bir sıkışmıştın ya bir kabiliyetin göstergesi. Bu çocuk çok konuşuyor. Taktik de şu. Ama bir cümle daha. Evet. Yani ama niye? Mesela şundan dolayı ya da şöyle yapsak daha işte bu işe yarar gibi bir şey düşünmeye başladığımızda o çocuğun kuvvetli tarafını görmeyi öğreneceğiz biz. Zaten bizim kamplarla falan da esas amacımız var. Ne kadar zorlanıyoruz. Evet. Ve bu beceriyi bir şekilde oturturan aileleri biz çok şükür bizim açık beyin ekibi de normal değil. Kampa çocukları getirdikleri zaman onlarla da konuşuyoruz. Mesela onlar çok daha böyle toleransı yüksek dipler. ve o çocuk, o ailelerin çocuklarına bakınca onların da bir tuhaf olduğunu görüyorsun. Yani çocuk böyle kendini daha dart diye yeah. ifade ediyor. Bazen ben bile oha diyorum ben, nasıl çocuk bu? Yani hani otur falan <gülüyor> diyesin geliyor. Ama o çocuk öyle kendini ifade edebilmeyi keşfettiği bir ortamdan geliyor. Çünkü onu birileri keşif için merakla izliyorlar. Biraz bu algoritma işi falan galiba bütün meseleyi bozuyor. Farklı dönemlerde farklı tip ebeveynlik dedik ya. Mesela işte okul öncesindeki çocuğun şeyini o yüzden söyledim. Bütün dönemler için biz bunu bir kural olarak koysak. Ebeveynliğin hiçbir kalıbı yoktur. Çocuğun o andaki durumu ve senin ona ne kadar merak ve ihtiyaçla yaklaştığın en iyi tarzı belirleyecek diye. Standart olarak böyle bir şey koyabiliriz. Doğal ebeveynlik diyorlar ya buna. Evet. Çünkü çocuğun yaşı, ihtiyacı, olay, senin kim olduğun. Bütün bunlarla yeni bir formül oluşuyor yani. Her Geçen haftakiyle bu haftaki de aynı değil. Aynı değil yani, yani standart bir üretimden bahsetmiyoruz. O yüzden bazen çok şahane bir tavır göstereceğiz. İşte ebeveynlik budur diyeceğiz, kendimizle gurur duyacağız. Onun bir krizine ya da keyifli bir şeyine müdahil olduğumuz an. Bazen kendimizden utanacağız, ben bunu nasıl yaptım diyeceğiz. İkisi de bize ait. Aynen. İnsana ait hiçbir şeyden, bu kadar korkmayalım, insana ait hiçbir şeyi de bir suç unsuru olmadığı sürece tolere edilemez bir şey dedi. Özellikle babanın zor yaptığı bir şey var onu da söyleyeyim hadi bir trik olsun. Mesela liderlik konusunda da bu ciddi yöneticilik konusunda da problemdir. Hatayı ikrar etmekten çok çekiniriz, zayıflık göstergesi diye. Halbuki çocuğa ya bak ben öyle düşünmemiştim hata ne? yapmışım ya da özür dilerim bak burada haddi açtım falan diyebilmek. Çocuğun gözünde bir karizma yapıyor Kesinlikle. abi. Ve aynı şey yani senin beraber çalıştığın insanlarla ilgili özür dilemek, alttan almak, hatanı anlayıp düzeltmek. Bunlar çok üstün insani beceriler. Biz bunu çocuğa da borçluyuz. Ve çocuk bunu görmeden öğrenemiyor. Görünüm. Yani hatasını kabul edip değişmeyi ancak bizden görüyor. Ama bizim hani bizim standart modeller var ya, de benim sözüm üstüne söz olmaz. <gülüyor> Bu arada şey diyebiliriz, hani her yaşlı ebeveynlik tarzı farklıdır diyoruz ama. Özür dilemek her yaşta rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir şey. Bunda yani Her yaşta farklı davranıyorduk. Özür dilemek için liseye gelmesini beklemeyin. Özür her yaşta iyi bir şey. Bir de çocuğumuza bir hata yaptığında biz ya da o ne öğrendik sorusu çok güzel bir şeydir. Ne yaptın değil ne öğrendik. Tabii bu yanlış oldu tamam. Onun bir faydası Şimdi yok. Ne öğrendik? Öğrenmişsek o hata bizim için büyük bir fırsat bence. Bu sadece çocuğa değil bize de çok faydası evet. olacak bir şey diyerek en sonunda bunu kendimiz için konuştuğumuzda <gülüyor> unutmamamızı <gülüyor> dilerim. Vallahi helal olsun.